Değerli Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Nözü Ömer Tarkı Ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün öne çıkan gelişmelerini ister için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Ee, sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanışak olursak. Twitch Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber. Ok, Tark Haber, TikTok Haber TV. Facebook, Tarık Haber, LinkedIn, Tarık Haber, Yay, Tarık Haber, Tambur Tarık Haber, İnsan Ahmet, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Ground Type Sörü 8, Youtube, Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık, Masyaftayla yankiliriz. Diğer sosyal medya kanallarımızı hatırlatacak olursak efendim, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber ürtenimiz başlıyor. İk haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, İstanbul için imsak vakti 04.44. Diğer ilerimizin imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız harikaber.com'dan bakabilirsiniz değerli izleyenler. Bu arada Bu arada dolar gün 19,35'e yükselişle, euro 21,28 ile düşüşle, altın 1.247 ile düşüşle ve Borsa İstanbul günü 5.92 ile e, hafta sonu düşüşle kapattılar. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakına sert sözler geldi. Kafa göz birbirine girenlerin dedi. son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa 897 afet konutu temel atma ve 659 konut 61 dükkanın anahtar teslim töreninde konuşma yaptı. Muharefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyon hayatını ekleyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değildi. Erdoğan hayat pahalı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz ifadelerini kullandı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert sözler, kafa göz birbirine girenlerin. 16 Nisan 2023-18.03 son güncelleme, 16 Nisan 2023-19.46 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 afet konutu temel atma ve 659 konut, 61 dükkanın anahtar teslim töreninde konuşma yaptı. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, aralarındaki fayhatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil, dedi. Erdoğan, hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 afet konutu temel atma ve 659 konut, 61 dükkanın anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da 12.728 binadaki 22.464 bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin, bin binadaki 872 bin bölüme ulaşıyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada tören alanındaki katılımın muhteşem olduğunu belirterek, caddelerdeki yoğun ilgi nedeniyle havaalanından yaklaşık bir saatte tören alanına gelebildiklerini söyledi. Şanlıurfa'lıların tören alanındaki muhabbeti 14 Mayıs'ta farklı bir bayrama çevireceklerine inandığını vurgulayan Erdoğan, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Şanlıurfa ile aramızda güçlü bir bağ var. Ramazan Bayramı'nın deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm millete, İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura ve felaha vesile olmasını dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Burası Hz. İbrahim'i ateşi gül bahçesi eyleyen, Hz. Eyüp'ün yaralarına merhem olan şehirdir. Burası Nis mazlumlara, mağdurlara, Nis gönül sultanlarına kucak açan, yüklerini omuzlayan, ekmeğini, suyunu paylaşan şehirdir. Burası insanlığın, tarihin derinliklerindeki köklerini aradığı, medeniyetlerin izini sürdüğü bir şehirdir. Urfa'yı anlamak için önce Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ve bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekiyor. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla, ona şanlı umvanı veren cesaretiyle, bölgesini cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Urfa, sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Sevgili Urfalılar, bu şehri Mukim Tahir, Bekçi Bakır, Tenekeci Mahmut, Kazancı Bedi söyler. Ne diyor urfalı ağabey? Gonca gülsün, gül açılsın, cü feryat eylesin, sen dur ey bülbül biraz, gülşende yarim söylesin ifadelerini kullanan Erdoğan, 14 Mayıs'ta herkesin susacağını, Şanlıurfa'nın konuşacağını söyledi. 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek, tüm gözler burayı takip edecek. Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bavardır, ifadelerini kullanan Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimler için alandakilerden destek istedi. 6 Şubat Depremleri Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat'ta ülkenin tarihinin en geniş alanında yaşadığı şiddetli depremlerle sarsıldığını anımsattı. Asıl büyük yıkımın depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay, Malatya ve Adıyaman illeri ayrıca Gaziantep'in 2 ilçesinde yaşandığını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti. Bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Tespitlere göre Şanlıurfa'mızda 12728 binadaki 22464 bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin, bin binadaki 872 bin bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Arama kurtarma faaliyetleri, gıdadan giyeceği ve barınmaya kadar acil yardım ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları derken kalıcı konutların yapım safhasına da geldik.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 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenleri geri getirmenin mümkün olmadığını ama afetlerin yaralarını sarmanın, kayıpları telafi etmenin, boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdoğan, depremin ardından başlattıkları çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatlarının yükselmeye başladığını söyledi. Deprem bölgeleri ayağa kaldıracağız. Erdoğan 319.000'i bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650.000 yeni konut yapıp deprem bölgelerini ayak kaldıracaklarını ifade ederek hatta bayramda inşası tamamlanan ilk küre evlerimizin hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz. Dünyada bu çaplı bir felaketin üzerinden sadece 2,5 ay geçtikten sonra vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya başlayabilecek başka bir devlet yok. Başka bir yönetim de yok diye konuştu. Çünkü biz bu milleti seviyoruz. Çünkü bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyük olarak görüyoruz. Çünkü biz bu milletin derdiyle dertlenmeyi, her meselesine çözüm bulmayı hayatımızın merkezine koyuyoruz, diyen Erdoğan şunları kaydetti. Bu hissiyat ve şevk 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları kazandırdık. Bu sayede yaşanan tüm felaketlerin izlerini rekor sürede silmeyi başardık. Bu anlayışta bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadık. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, altyapısıyla, parkıyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa'mızda da 8 bini konut, 3 bini köy evi olmak üzere 11 bini ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Şehirlerdeki konutları zemin artı 3 veya 4 kat, köy evlerini ise ahrı, bahçesi ve diğer kısımlarıyla tek kat olarak yapıyoruz.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 Bugün Şanlıurfa'da Birecik ve Eyyubiye ilçelerindeki yaklaşık 900 deprem konutunun temelini atacaklarını, 659 konut ve 61 dükkanın da açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, depremden sonraki 5. günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde gördüğünü, şimdi konutların temel atılması dolayısıyla Şanlıurfa'da olduğunu söyledi. Hem Şanlıurfa hem diğer deprem şehirleri, eskisinden daha iyi bir seviyeye gelene kadar vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti.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 Varsınlar, kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar, makam, mevki dağıtsınlar, ona, buna hökülsünler, altı boş vaatlerle atıp tutsunlar. Varsınlar, PKK'sın fetösüne tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar, Yasin Bönü'nün azmettiricilerini, gezi olaylarının planlayıcılarını, kanlı kafirleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar, emperyalistlerin asırlık heveslerinin oyuncağı olmak için büyükelçilere sözler versinler. Onlardan gizli, saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız, kendi geleceğimize bakacağız. Seçim kırlı pazarlıklarla kazanılmaz. Türkiye'deki muhalefetin başka kimseye gerek olmadan kendi kendisiyle yeterince uğraştığını ifade eden Erdoğan, ''Neredeyse 30 yılı bulan yöneticilik hayatımızda milletin gücünün üstünde güç olmadığını sayısız örneğiyle gördük, vesayet odaklarına da gösterdik.'' dedi. Erdoğan, seçimin televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılan kırlı pazarlıklarla kazanılmadığının altını çizerek şöyle konuştu. Seçim önce milletin gönlünde, sonra sandıkta kazanılıyor. Milletin benim buna hazır mı? Milletimiz, seçim günündeki tercihi için kararını karşısındaki cumhurbaşkanı adaylarına, ittifakları oluşturan partilere bakarak veriyor. Soruyorum sizlere, adayları gördünüz mü? Gördünüz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 Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz? Bu sorulara aklı ve vicdanıyla cevap veren herkesin yeri, inanıyorum ki bu kardeşimizin yanı olacaktır, Cumhur İttifakı'nın yanı olacaktır. Seçim tercihi, öyle öfkeyle kalkarak, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil. Güzel, peki orada ne işin var, öyle mi?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 Erdoğan, bu hizmetleri bundan sonra da yapacaklarının altını çizerek şunları kaydetti. Ötekiler sadece konuşmayı bilir, biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Hayat bağlılığı başta olmak üzere, ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10.650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır.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 değerli izleyenler haberimize geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Özal dönemini örnek göstererek açıkladı devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazımdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal anı mekanının açılışına konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu rahmetli Özal Başkanı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden süratli bir şekilde sağlıklı kararlar alarak çıkar, çıkarması bildi ve bunu yaptı dedi. Belirli periyodda Türkiye'nin krize girmesinin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, özel dönemini örnek göstererek açıkladı, devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. 16 Nisan 2023 1902 son güncelleme 16 Nisan 2023 1902 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal anı mekanının açılışında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, rahmetli Özal Başbakanlığı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden süratli bir şekilde sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi ve bunu yaptı dedi. Belirli periyotlarla Türkiye'nin krize girmesinin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım ifadelerini kullandı. Takip et. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 30. yılı nedeniyle düzenlenen anma programında Topkapı'daki anıt mezarın yanındaki 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Hanım mekanının açılışı yapıldı. Törende Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal taziyeleri kabul etti program Turgut Özal'ın özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşu ile başladı. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birden fazla özelliği bulunan Özal'ın uzun yıllar devlette çalıştığını ve devleti iyi bildiğini söyledi. Rahmetli Özal Başbakanlığı döneminde Devletin sorunlarını bütün ayrıntılarına kadar özümsemenin yönetim açısından, ne kadar önemli olduğunu Özal'ın döneminde gördüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak, siyasi partiyi ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı Rahmetli Özal'ın. Devlete ve devletin kurumlarına her zaman, her ortamda saygı gösteren bir kişiydi, ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, devleti tanımayanların sağlıklı yönetemeyeceğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Rahmetli Özal, başbakanlığı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden süratli bir şekilde, sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi ve bunu yaptı. Türkiye de bir atılım sürecinin içine girdi. Buna ihtiyacımız var. Sürekli belirli periyotlarla Türkiye'nin krize girmesi doğru değil. Kurumların güçlü olması lazım. Devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devleti yönetenlerin partiyle devleti karıştırmaması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özal'ın bu ülke için önemli hizmetler yaptığını ve çok değerli bir devlet insanı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle anı mekanının açılışı yapıldı. Liderler daha sonra mekanı gezdi, Özal'ın hayatının anlatıldığı belgeseli izledi. Programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çok sayıda davetli de katıldı. O arada törende, anı mekanı ziyareti için görevliler sadece aile üyelerinin, liderlerin ve basının içeri alınacağı anonsunu yaptı. Mekanın kapısında yılma olunca korumalar kapıları kapattı. Özal'ın oğlu Efe da bir süre içeri giremedi. Korumalar daha sonra kapıyı açarak Efe Özal'ı içeri aldı. Anadolu Ajansı, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Efendim derbide nefesler tutuldu ve maç şu an 6. dakika oynanıyor. Trabzonspor Beşiktaş konuk ediyor. Bir maç Genel Güney Spor Kompleksinde oynanıyor. Bak maçı Volkan Bayarslan yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Son dakika haberine göre bu depremde rahmet var sözleri gündem yaratmıştı. Meral Akşener'den çok sert tepki geldi. Hatay'da daha da ileri gittilerdi. Son dakika haberine göre partisinin seçim bir anlamesi ve Milletvekili adaylara tanıtım toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Merak Şener, Hatay'daki AK Parti milletvekili tanıtım töreninde yapılan konuşmaya tepki gösterdi. Akşener, "Daha bir aday Hatay'da daha da ileri gittiler. Bu depremde rahmet var." dediler. Bunu diyecek kadar ölçü kaçırdılar diye konuştu. Son dakika bu depremde rahmet var sözleri gündem yaratmıştı. Meral Akşener'den çok sert tepki, Hatay'da daha da ileri gittiler. 16 Nisan 2023-14.42 son güncelleme, 16 Nisan 2023-15.23. Son dakika haberi, partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'daki AK Parti Milletvekili tanıtım töreninde yapılan konuşmaya tepki gösterdi. Akşener, daha dün Hatay'da daha da ileri gittiler, bu depremde rahmet var dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar, diye konuştu. Takip et. Son dakika, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu. 14 Mayıs'ta tarih yazacaklarını belirten Akşener, yaklaşık 45 dakika süren konuşması boyunca iktidar vurgusu yaptı. Tüm zorluklara rağmen yollarından dönmediklerinin altını çizen Akşener, hükümete yüklendi. Akşener, AK Parti'nin Hatay milletvekili adaylarının tanıtım töreninde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için emekli bir din öğretmeninin serp ettiği, felaket değil, rahmet sözlerine sert tepki gösterdi. Akşener'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle. 14 Mayıs'ta tarih yazacaklara selam olsun. Her daim iyilerden yana olanlara selam olsun. Yıkık bir ülkeyi uçurumun kenarından çekip çıkaranlara selam olsun. Bir çift mavi gözün peşinden istiklale koşanlara selam olsun. Tüm zorluklara, imkansızlıklara, acılara rağmen bu cennet vatanda bu güneşin altında bizleri bir araya getiren o büyük destana, o şanlı cumhuriyete şükürler olsun. Ne yazık ki bugün Türkiye'de bize geçmişimizi unutturmak isteyenler var. Bizi 20 yıllık bir kısır döngünün içine sıkıştırmak isteyenler var. Tarihimizi küçümseyerek kendini büyütmek isteyenler var. Cumhuriyet değerlerimizi yok sayanlar var. Ne yazık ki bugün Türkiye'de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakıda da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar var. Kurşunlara rağmen biz hala buradayız. Derdine derman bulmaya çalışan aziz milletim sakın endişelenme, bak iyiler var. Hayatı hiçe, varlığı yok sayılan, kendine biçilen ömrü yaşamaya zorlanan kız kardeşlerim sakın umudunu kaybetme, bak burada iyiler var. Çevrilen onca dümene, barikatlara hatta kurşunlara rağmen biz hala buradayız. Bu beceriksiz iktidar yüzünden Bu beceriksiz iktidar yüzünden milletimiz sadece yaşıyormuş gibi gün geçiriyor. Her gün can çekişiyor. İçini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. Bu depremde rahmet var dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Osmaniye'de, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Malatya'da insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela Recep Bey çıktı, kader planı dedi. Ölüm bu işin fıtratında var dedi. Hatta daha dün Hatay'da daha da ileri gittiler, bu depremde rahmet var dediler. Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar. Sonuç ne oldu? Ne serlerde, ne depremlerde, ne madem facialarında insanlarımızı yaşatamadılar. Mesela ya davulcuya ya zurnacıya dediler, kadın evinin süsüdür dediler, o saatte orada ne işi varmış dediler, kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin dediler. Hem de bunu hakimler dedi, hakimler. Sonuç ne oldu? Cerenleri, Özgecan'ı, Emine'yi, Dilara'yı, Raziye'yi ve daha niz kadını yaşatamadılar. Sinan ateşi de yaşatamadılar. Omuz omuza ayaktayız. Milletimizin içine düşürüldüğü bu çaresizliği reddediyoruz. Türkiye'de yaşamanın bu kadar zor olmasını reddediyoruz ve adaletsizliğin büküm sürdüğü bu eri düzene dur demek için insanlarımızı yaşatamayan bu umursamazlığa son vermek için, huzur, mutluluk için bugün burada hep beraber çok önemli bir adım atıyoruz. Önce millet, memleket diyerek her inançtan, fikirden, hayat tarzından insanlarımıza hak ettikleri hürmeti göstererek yeni bir toplumsal sözleşmesi ediyoruz Adaletin bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru adalet. Adalet, millete hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir. Demokratik bir hukuk devletinde adalet anlayışı, insanlara sadece yasalar önünde eşitlik sunmaz, toplumsal gelişimin de önünü açar. Bugün AK Parti eliyle ülkemizdeki adalet anlayışı, iktidar mensuplarının faydalandığı evrensellikten uzak bir kavrama dönüştü. Adalet, kendinden olanları kayırmak demek. Milletin cebinden alıp kendi cebine koymak demek. 5-10-15 maaş almak demek. Onlara göre adalet çocukları lüks arabalarda pudralı turlar atarken diğerlerinin aç uyuması demek. Adaletin bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar ama biz İyi Parti olarak buradan söz veriyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarına karşı adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Nantlarının önünü kestiğimiz için mağdur oluyorlar. AK Parti iktidarının keyfine göre bir gün hain, bir gün terörist, bir gün nankör ilan ediliyoruz. Bu ülkenin kadınları olarak sürtük bile ilan edilebiliyoruz. Kıyamam, her konuda onlar mağdur oluyor. Gerçekten ibletlik bir durum. Onlarla aynı düşünmediğimiz için sürekli mağdur oluyorlar. Masallarını, oyunlarını ortaya çıkardığımız için her seferinde mağdur oluyorlar. Rantlarının, harami düzenlerinin önünü kestiğimiz için mağdur oluyorlar. Gençler fikirlerini söylemek istiyor ama bu durumdan hapse atılan gençler değil, Recep Bey ve şürekası mağdur oluyor. Kadınlar çektikleri eziyete karşı haklarını savunmak istiyor ama bunlar hep mağdur oluyor. 21 yıldır şımarık iktidarın bitmek bilmeyen mağduriyet senfonisini dinliyoruz. Deprem enkaz içinde hayat mücadelesi veriyor, mağdur olup defter tutan onlar oluyor. Kurşun bize atılıyor, mağdur olan onlar oluyor. Güler misin ağlar mısın? Şu mağdur olmayı bana da öğretin. Biz 21 yıldır bu beceriksiz kadroların şımarık iktidarının bitmek bilmeyen mağduriyet senfonisini dinliyoruz. AK Parti'nin ayakları altına aldığı saygı kavramı, toplumsal sözleşmemizin ikinci sözü, Türkiye'yi buruşturan o harç olacak. Tüm vatandaşlarımızın eğlenme, yaşam sürme hakkı güvence altında olacak. Ha ha diye güldüğünüzde edepsiz oluyorsunuz, başka şeylerde oluyorsunuz, sürtük oluyorsunuz. Kahrolsun hepsi. Kadın haklarına, çocuk haklarına, hayvan haklarına, çevre haklarına, siyasi ve yaşam tarzı tercihlerine her bir vatandaşımızın nüfus cüzdanına saygı duyan bir Türkiye tarih yazacak. Üniversitede hoca yok, hastanede doktor yok, yoldan, köprüden geçmek için mazot almaya para yok. Niteliksiz bir eğitime, sağlığa, hayata mahkum edildik. Lecep Bey sürekli üniversite açtık diye övünür. Ama asistanlar haricinde hoca yok. Hastane açtık diye anlattıkça anlatır ama açtığı hastanelerin içinde doktor yok. 21. yüzyılda marifet gibi hala yol yaptık, köprü yaptık diye böbürlenir. Bugün gençlerimizin o yoldan, köprülerden geçmek için mazot almaya bile parası yok. AK Parti iktidarı için her şey sayılan, her şey gösterişten ibaret. Nitelik ise umurlarında bile değil. Bu arkadaşların iktidarı niteliğin, liyakatin, ehliyetin değil, aynı kendileri gibi su katılmamış bir vasatlığın iktidarı. Bu kadar açık ve net. 21 yılda 8 defa Milli Eğitim Bakanı, 15 kere eğitim sistemi değişti. Gençler bugün yurt dışında yaşamanın yollarını arıyorsa, sebebi AK Parti'nin eğitim politikalarının vasattıdır. 21 yılda 8 defa Milli Eğitim Bakanı, 15 kere eğitim sistemi değişti. Bugün sadece bazı çocukların sahip olduğu fırsatlara tüm çocukların sahip olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. 14 Mayıs'tan sonra AK Parti'nin görmezden geldiği nitelik kavramı, toplumsal sözleşmemizin üçüncü sözü, Türkiye'nin de itici gücü olacak. AK Parti'nin ülkemizden çaldığı güç, toplumsal sözleşmemizin dördüncü sözü, Türkiye'nin de mutlak geleceği olacak. Bizim yolumuz kalkınma yolu olacak. Bu yolun yokuşu, virajı olmayacak, dost doğru bolluğa, zenginliğe gidecek. Bu yolun dürüstlüğü, adalete, demokrasiye çıkacak. Bu yolun sonunda Avrupa'nın göçmen hendeği olmayan bir Türkiye olacak. Hiç şüpheniz olmasın, iyi Parti iktidarında potansiyelini gerçekleşip güçlü mü güçlü bir Türkiye tarih yazacak. Bizim yolumuz hak, hakikat, millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Buna haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Strabzon sporu reddetti. Feyabahçe'yi seçti. Jorge Jesus sonrası Sergen Yalçın geldi. Süper Lig'de zirve yarışı sürerken Fenerbahçe'nin son haftalarda gösterdiği performans ve yaşadığı puan kayıplarının ardından teknik direktör Jorge Jesus eleştiri okularının hedefindeydi. Sezon sonunda Jesus'un takımdan ayrılacağına dair iddialı ortaya atılan Fenerbahçe için çok konuşulacak bir isim gündemde işte dedi. Trabzonspor'u reddetti, Fenerbahçe'yi seçti. George Jesus sonrası Sergen Yalçın geliyor. 16 Nisan 2023-18.45 son güncelleme, 16 Nisan 2023-18.45. Süper Lig'de zirve yarışı sürerken, Fenerbahçe'nin son haftalarda gösterdiği performans ve yaşadığı puan kayıplarının ardından teknik direktör George Jesus eleştiri oklarının hedefindeydi. Sezon sonunda Lesus'un takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan Fenerbahçe Jeez. için çok konuşulacak bir isim gündemde. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe lider Galatasaray ile olan 6 puanlık farkı kapatarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı verdiler. kalan süreçte puan kaybı yaşamak istemezken 29. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray Kayseri Sporu 6-0 mağlup ederken Fenerbahçe sahasında Ankara gücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sarı Kırmızılıların 3 puanla tamamlandığı haftada hata yapmak istemezken mücadeleden 2-1 galibiyette ayrılsa da eleştiri oklarının hedefindeydi. Ankara gücü maçı sonrası. 80. dakikada rakibini karşısında bir 0 geriye düşen Sarı Lacivertler 87. Inci dakikada Enner Valencia'nın 96. Inci dakikada ise Miguel Crespo'nun golleriyle Ankara Gücü'nü mağlup etmeyi başardı. Son haftalarda gösterilen performans sonrası halihazırda eleştirilerin hedefinde olan George Jesus, Ankara Gücü mücadelesinden sonra da tartışmaların odağındaydı. George Jesus bir yandan sezon sonunda Sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocanın Brezilya'ya gideceği konuşulurken, Fenerbahçe içinde birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor. Şu an takım çalıştırmak istemiyor. Bu isimlerden biri de ismi son günlerde Trabzonspor ile ciddi şekilde anılan, Başkan Ertuğrul Doğan Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme hakkında Sergen Yalçın ile görüştü. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi, ifadelerini kullanmıştı. Yeni adresi Fenerbahçe. Tüm bunlar yaşanırken Sergen Yalçın için bomba bir iddia gündemde. Fanatik'in haberine göre 50 yaşındaki teknik başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın yeni adresi George Jesus sonrası Fenerbahçe olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Ana haber bülterimiz devam ediyor yaklaşık. Bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. CHP'den Muharrem İncil'e karşı hamle geldi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştığı son bir ayda. Seçimlere bir aydan daha az süre kalırken meydanlarda yavaş yavaş ısınıyor. Geride bıraktığımız süreçte özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun peş peşe tek başına mitingler düzenlemesi dikkat çekerken bu stratejinin Muharrem İncil'e karşı yapılan bir hamle olduğu iddia edildi. Gazeteci Aytuk er e, Aytonç Erkin, bu tercihin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ortak kararıyla alındığını belirtti. CHP'den Muharrem İnce'ye karşı hamle. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı son bir ayda. 16 Nisan 2023-1037 son güncelleme, 16 Nisan 2023-1038. Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken meydanlar da yavaş yavaş ısınıyor. Geride bıraktığımız süreçte özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı, adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun peş peşe tek başına mitinler düzenlemesi dikkat çekerken, bu stratejinin Muharrem İnce'ye karşı yapılan bir hamle olduğu iddia edildi. Gazeteci Aytun Çerkin, bu tercihin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun ortak kararıyla alındığını belirtti. Takip et. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere geri sayımını sürdürürken, Cumhurbaşkanı adayları ve partiler de çalışmalarını hız verdi. Bayramdan sonra hem iktidar hem de muhalefet kanadının daha çok sağ çalışmalarına yönelip artarda mitingler düzenleyeceği öğrenildi. Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, meydanlar yavaş yavaş ısınırken, Millet İttifakı cephesinde özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun performansı dikkat çekti. Özellikle son bir haftada pek çok şehri ziyaret eden ve mitinglere bayramı beklemeden başlayan İmamoğlu'nun bu hamlesinin altın bir strateji olduğu belirtildi. Kiliçdaroğlu ve İmamoğlu'dan ortak karar. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV'de yayınlanan Büyük Satranç Tahtası adlı programda bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak stratejisi olduğunu iddia etti. Muharrem İnce'ye karşı hamle Erkin, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin özellikle gençler üzerindeki etkisi azaltmak için böyle bir hamle geliştirildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu konuda görüşüp anlaştığını belirterek, ilerleyen günlerde İmamoğlu'nu sahalarda daha çok göreceğimizi iddia etti. İnce faktörünü sahada değiştirecek kişi İmamoğlu. Erkin'in açıklamaları şöyle. 14 Mayıs seçimleri için muhalefet cephesinde Muharrem İnce faktörünü sahada değiştirecek kişi Ekrem İmamoğlu. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir görüşme yaptı ve strateji belirledi. Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir. Tek başına sokağa inecek. İnce'nin sahada gençleri etkileme faktörünü görüştüler. Kılıçdaroğlu ile birlikte değil daha çok İmamoğlu tek başına sokağa inecek, mitinler düzenleyecek. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüştü. Televizyon programlarına katılma değil de YouTube çekimleri yaparak, sahada gençlere dokunarak Muharrem İnce faktörünü azaltma kararı alınmış. Aslında bakarsanız İmamoğlu'nun heyecanlandırdığı kitle ile Muharrem İnce'nin heyecanlandırdığı kitle aynı. Bu stratejiyi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü. Kemal Bey, Sayın İmamoğlu ile konuştu. İmamoğlu'nun son bir ayda çok şeyi etkileyeceğini düşünüyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milletvekili adaylığından çekilen isimler açıkladı. Ana ve bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç olay meydana geldi. Doğum günün partisine siyahlı saldırı meydana geldi. Dört kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Deliverol kasabasında doğum günü partisine düzenlenen siyahlı saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybetti bildirildi. Deliverol polisi departmanında görevli papaz Ben Hayes, saldırıda hayatını kaybedenleri öğrencilerin oluşturduğunu bilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç olay. Doğum günü partisine silahlı saldırı. 4 kişi hayatını kaybetti. 16 Nisan 2023-18.42 son güncelleme 16 Nisan 2023-18.42 Amerika Birleşik Devletleri'nin Dadeville kasabasında doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dadeville polis departmanında görevli papaiz Ben Hayes, saldırıda hayatını kaybedenleri öğrencilerin oluşturduğunu belirtti. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletine bağlı Dadeville kasabasında dün gelen saatte 22.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Kasabadaki mahogany maskeli perçedan stüdyosunda düzenlenen bir doğum günü partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az dört kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Alabama Eyalet Valisi Kay Bey, bu sabah Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet içeren suçların eyaletimizde yeri yok. Detaylar ortaya çıktıkça kolluk kuvvetleri tarafından bilgilendiriliyoruz, ifadelerini kullandı. Bölgedeki herkesi etkileyecek. Dadeville Polis Departmanı'nda görevli papaz Ben Hayes ise saldırıda hayatını kaybedenleri öğrencilerin oluşturduğunu belirterek, bu öğrencilerin çoğunu tanıyorum. Dağdevil'e küçük bir kasaba ve bu olay bölgedeki herkes etkileyecek, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 yılının başından bu yana 140 fazla toplu silahlı saldırı meydana geldi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Net gol kaçtığı karşı karşıya değerli izleyenler maç 0-0 devam ediyor. Giresunspor'dan çok kritik garibiyet geldi. Sivas Spor'u deviren Geçir Beyazlı'da ligde 11 maç aradan sonra kazandı. Süper, Süper Lig'in 29. haftasında Bitek Sen Giresun Spor ile Demir Grup Sivas Spor karşı karşıya geldi. Giresunspor Atatürk Atacık Stadyumunda oynanan müsabakada Kazanan ev sahibi ekibi oldu. İşte maçtan detaylar. Giresunspor'dan çok kritik galibiyet. Sivasspor'u deviren yeşil beyazlılar ligde 11 maç aradan sonra kazandı. 16 Nisan 2023 18.01 son güncelleme. 16 Nisan 2023 18.01. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bitecek Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. İşte maçtan detaylar. Takip et. Bitecen Giresun Spor ile Demir Grup Sivas Spor, Sport Auto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Giresun Atatürk Stadyumunda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Giresun Spor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Vorman Kampuzano kaydetti. Bu skorun ardından 11 maçlık kazanamama serisini noktalayan Giresunspor, puanını 27 diye yükseltti ve 15. sırada yer aldı. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sivasspor ise 31 puanla 13. basamakta yer buldu. Giresunspor, gelecek hafta Ankara gücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Trabzonsporu ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Derbide sürprizler. Ona haber bir telimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Frene boşalan kamyon deşe saçtı. Bir kişi öldü bir kişi yaralandı. Çankırı'da frene boşalan hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonda 10 metre yükseklikten yol inşaatı alanına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Bir ölü, bir yaralı. 16 Nisan 2023-1835 son güncelleme. 16 Nisan 2023-1835. Çankırı'da freni boşalan hafriyat kamyonu çarptığı kamyonla 10 metre yükseklikten yol inşaatı alanına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Takip et. Kaza Çankırı İl Merkezi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeşe, 60 idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu freninin boşalması neticesinde köprü onarım çalışmasının bulunduğu alandaki beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki kamyonda yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat alına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Yeşe hayatını kaybetti. Kaza sırasında inşaat alanında bulunan TG 41 ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan TG Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşe'nin cenazesi ise, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından morga kaldırıldı. Afriyat kamyonu ve beton pompası taşıyan kamyonun kaldırılması için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılıklarını Atamalar Ana haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ve diğer haberimize geçiyoruz. Kayseri sokaklarında ilginç görüntü meydana geldi. At kafasıyla kalabalığın arasında dolaştı. Gören şaştı kaldı. Kayseri'nin en işlek caddesinde bir adamın at kafası maskesiyle dolaşması görenleri şaşkına çevirdi. Kendinin en yoğun yerlerinden biri olan Sivas caddesinde at kafası maskesi diyerek kalabalığın arasında dolaşan adamı görenler hemen telefona sarıldı. Kayseri sokaklarında ilginç görüntü. At kafasıyla kalabalığın arasında dolaştı, gören şaştı kaldı. 16 Nisan 2023-15-20 son güncelleme, 16 Nisan 2023 15:58 Kayseri'nin en iştek caddesinde bir adamın at kafası maskesiyle dolaşması görenleri şaşkına çevirdi. Kentin en yoğun yerlerinden biri olan Sivas caddesinde at kafası maskesi giyerek kalabalığın arasında dolaşan adamı görenler hemen telefona sarıldı. Takip et. Kayseri'nin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesi'nde at kafası maskesiyle dolaşan bir kişi dikkat çekti. Şahsı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç olaya tanık olan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı. Kimseye aldırış etmedi. Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılıklarını atamalar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunda bugün ne rahatlık hırsız daha böyle geldi. Peseli kameralara bakın nasıl yapmış. Bu ne rahatlık? Ayakkabı çalmaya arabasıyla gelen hırsız pes dedirtti. 16 Nisan 2023-1358 son güncelleme 16 Nisan 2023-1358 Ağrı'da girdiği binadan ayakkabı çalan şahsın hırsızlığa aracıyla geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Takip et. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı abide mahallesinde bulunan bir binada yaşayan Y.K. isimli vatandaş, evden çıktığı sırada ayakkabılarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine binaya ait güvenlik kamerasını inceleyen Y.K. ayakkabısını çalan hırsızın binaya aracıyla geldiğini ve ayakkabıyı seçip aldıktan sonra tekrar aracına binerek uzaklaştığını fark etti. İlginç hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca amben kaydedildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görüntüleri izleyince şaşkına döndü. Dört ay boyunca... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Mevket Partisi'nin Edirne'deki üç milletvekili adayı istifade nedenlerini açıkladı. İtaat etmedim, itiraz ettim. Valim İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin edin eden milletvekili aday gösterdiği Okay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça geçtiğimiz günlerde adaylıktan çıkıldıklarını açıklamışlardı. Bir basın toplantısında düzenleyen Bozkurt, Çakırlar ve Akça aday olmamamızda çekilmemiz de örg örgütümüzün isteğidir açıklamasını yaptı. Dördüncü sıra adayı Şeydanur Akça ise Sayın Genel Başkanımızın biz Gençlere dediği gibi itaat etmedim, itiraz ettim dedi. Memleket Partisi'nin Edirne'deki 3 milletvekili adayı istifa nedenlerini açıkladı. İtaat etmedim, itiraz ettim. 16 Nisan 2023-2024 son güncelleme, 16 Nisan 2023-2028 Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin Edirne'den milletvekili adayı gösterdiği Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça geçtiğimiz günlerde adaylıktan çekildiklerini açıklamışlardı. Bir basın toplantısı düzenleyen Bozkurt, Çakırlar ve Akça, aday olmamamızda çekilmemizde örgütümüzün isteğidir açıklamasını yaptı. Dördüncü sıra adayı Şeydanur Akça ise, Sayın Genel Başkanımızın biz gençlere dediği gibi itaat etmedim, itiraz ettim dedi. Takip et. Edirne'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında Memleket Partisi'nden milletvekili adayı olarak açıklanan ikinci Sıra Adayı Oktay Bozkurt, 3. Sıra Adayı Sami Çakırlar ve 4. Sıra Adayı Şeydan Urakça, hafta içi adaylıktan çekildiklerini duyurdu. ÇİS'in adaylıktan çekilme nedenlerini düzenledikleri basın toplantısıyla anlattı. Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Memleket Partisi İl Teşkilatı'ndan çok sayıda üyede destek verdi. Örgütümüzün isteği üzerine aday aday olduk. Toplantıda konuşan il başkanı ve ikinci sıra adayı Oktay Bozkurt, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile 2007 yılından beri beraber siyaset yaptıklarını, partinin kuruluşunda da beraber olduklarını söyledi. Vekillik sürecinde en çok oy alacak isimler konusunda teşkilatla konuştuklarını anlatan Bozkurt, bu süreçte örgütümüz kesinlikle ve kesinlikle aday olmam gerektiğini, Sayın Sami Çakırlar ve Şeyda Kardeşimin aday olması gerektiğini söylediler. Ankara'da yaptığımız toplantılarda biliyorsunuz partimize MYK üyemiz var, parti meclis üyelerimiz var ile yaptığımız görüşmelerde, özellikle de parti meclis üyemiz Erdem Bircan'la yaptığımız görüşmelerde hiçbir şekilde aday olmayacağını dile getirdi. Bu süreçte çalışmamızı, örgütümüzle beraber aramıza yeni insanlar katarak, çoğalarak, yürüyerek ve güzel bir kitle oluşturarak, güzel bir aile kurduğumuza inanıyoruz. Biz üç arkadaşımızla beraber milletvekili, aday adayı olmaya karar verdik örgütümüzün isteği üzerine dedi. Çekilmemizde örgütün isteği. Genel merkezin atadığı adaylık sıralamasının içlerine sinmediğini ifade eden Bozkod, yalnız genel merkez tarafından atanan birinci aday, ikinci aday, üçüncü aday ve dördüncü aday arkadaşımızla beraber sıralama içimize sinmedi. Biz her şekilde çalışmaya devam etmek için mücadelemize devam edeceğiz ama örgütümüz kesinlikle ve kesinlikle çekilmemiz gerektiğini, yoksa komple istifa edeceklerini belirterek bize baskı yaptı. Tabi bir yerlere örgütle gelinir. Örgüte sorularak hareket edilir. Teşkilattaki bütün unsurda kademelerde seçilmiş olan ve görev alan tüm arkadaşlarımızın baskısına göz yumamazdık. Ya teşkilat ya biz dememiz gerekiyordu. Biz teşkilatı bırakmayarak biz demeye bir karar verdik ve bu konuda çekilme kararı aldık. Yani bu örgütümüzün isteğidir. Aday olmamamız örgütümüzün isteğidir, çekilmemiz de diye konuştu. Üçüncü sırada adayı Sami Çakırlar'da aday listeleri örgütün istediği gibi olmadığı için bizim de tepkimizde adaylıktan çekilme kararı alındı. Biz de örgütümüze olan saygımızdan dolayı geri çekildik. Geri çekildik fakat partimizden istifa etmedik. Biz yine partideyiz, yine Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce için çalışmaya devam edeceğiz. Tek istediğimiz örgütlere önem verilmesi, fikrine saygı gösterilmesi ifadelerini kullandı. İtaat etmedim, itiraz ettim. Dördüncü sıra adayı Şeydanur Akça'da, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin itaat etmeyin, itiraz edin sözünü hatırlattı partim ve genel başkanım için ne gerekiyorsa sonuna kadar çalışacağım. Bu sadece bir çekilme, istifa değil. Adaylığa başvururken kararı örgütümle birlikte verdim, geri çekilirken de örgütümle birlikte veriyorum. Sayın genel başkanımızın biz gençlere dediği gibi itaat etmedim, itiraz ettim dedi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan sert konuştu. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İngiltere Kralı Charles'ın in taç giyme töreni için büyük hazırlık yapıldı. 6.000'den fazla asker görev yapacak. İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreniyle hummalı hazırlıklar devam ediyor. Törende 6.000 İngiliz askerinin yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu üyesi 35 ülkeden 400 askerde de görev alacak. Başbakan Rusya'yı sunak İngiliz ordusunun ve Müttefiklerin gerçekleştireceği geçit töreninin dünyayı hayrete düşüreceğini söyledi. İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni için büyük hazırlık. 6.000'den fazla asker görev yapacak. 16 Nisan 2023-2044 son güncelleme. 16 Nisan 2023-2044. İngiltere Kralı 3. Çars'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni için bu hazırlıklar devam ediyor. Törende 6 bin İngiliz askerinin yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu üyesi, 35 ülkeden 400 asker de görev alacak. Başbakan Rishi Sunak, İngiliz ordusunun ve müttefiklerinin gerçekleştireceği geçit töreninin dünyayı hayrete düşüreceğini söyledi. Takip et. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sonuncusu 70 yıl önce yapılan taç giyme töreninden bu yana İngiliz ordusunun gerçekleştireceği en büyük askeri tören, Kral 3. Charles'ın taç giyme seremonisinde gerçekleştirilecek. Kral, hava ve Deniz Kuvvetleri'nden 6000'in üzerinde İngiliz askerinin katılacağı 6 Mayıs'taki törende 60 tam fazla uçakla uçuş gösterisi yapacak. Kralın taç giyme anında ülkedeki tüm askeri üstlerdeki gemi ve toplardan top atışı da gerçekleştirilecek. İngiliz Milletler Topluluğu, Commonwealth üyesi 35 ülkeden yaklaşık 400 askerde geçit töreninde yer alacak. Dünya hayrete düşecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Risi Sunak, İngiliz ordusunun ve müttefiklerinin gerçekleştireceği geçit töreninin dünyayı hayrete düşüreceğini ifade etti. Savunma Bakanı Ben Malice ise, yeni başkomutanlarını onurlandıran silahlı kuvvetlerimizin profesyonelliği ve kusursuzluğuyla büyük bir gurur duyabiliriz ifadelerini kullandı. Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radekin'de açıklamasında, silahlı kuvvetlerin taç giyme törenine katılımının ordunun kral ve ülkesine olan hizmet arzusunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Geçit töreninin yüzyıllara dayanan bir geleneğin devamı olduğunu kaydeden Radakin, modern Britanya içinde ordunun önemli bir unsur olduğunun altını çizdi. 1200 askerle giden kral 4 binası askerle dönecek. Açıklamada geçit töreni, top atışı ve uçuş gösterisinin detaylarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre Buckingham Sarayı'ndan başlayıp Westminster Katedrali'nde son bulacak ilk geçit töreninde kral ve mahiyetine 200 asker eşlik edecek. Geçit rotasında ise 1000 asker bulunacak. Kralın taç giymesinden sonra katedralden başlayıp sarayda bitecek ikinci geçit törenine ise 4000 asker ile 20 farklı bando katılacak. Çüş gösterisi ise Buckingham Sarayı önündeki The Mall Caddesi üzerinde yapılacak ve 6 dakika sürecek. Kral ve kraliyet ailesinin sarayın balkonundan izleyeceği gösteride tarihi Spitfire uçakları, helikopterler ve modern uçakları ve hava kuvvetleri akrobasi takımı yer alacak. İngiltere'nin başkenti Londra dışında Birleşik Krallık'ı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın başkentleri Kardi, Edinburgh ve Belfast'a taç giyme anında top atışları yapılacak. Yaklaşık 400 asker, ülkedeki 13 nokta ile askeri gemilerde gerçekleştireceği 21 pare top atışı gerçekleştirecek. Londra'daki Londra Kulesi ve Horse Guards Parade'de ise 62 pare top atışı ile 6 salvo yapılacak. Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayboru'na demirlendi. Gören telefonla sarıldı. Dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu saray borununa demirlemesinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarın ziyarete açılacak olan geminin önünde vatandaşa bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoldan geçerken TGC Anadolu'yu görüp durduğunu söyleyen Murat Ayduru isimli vatandaş, motorla geçiyorlük görünce durduk tarihine tanıklık etmek istedik her zaman nasip olmaz ifadesini kullandı. Dünyanın ilk sığ gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'na demirledi. Gören telefonuna sarıldı. 16 Nisan 2023 17.27 son güncelleme. 16 Nisan 2023 17.27. Dünyanın ilk sığ gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'na demirlemesinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarın ziyareti açılacak olan geminin önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoldan geçerken TCG Anadolu'yu görüp durduğunu söyleyen Murat Ayduru isimli vatandaş, motorla geçiyorduk görünce durduk. Tarihi ana tanıklık etmek istedik. Her zaman nasip olmaz, ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk siyah gemisi TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. TCG Anadolu, bugün sabah saatlerinde saray burnuna demirledi. Sarayburnu'na akın eden vatandaşların gemiye ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar geminin ziyareti açılmasını beklemeden dışarıdan hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Emeği olanlara teşekkür ederiz. Yoldan geçerken TGC Anadolu'yu görüp durduğunu söyleyen Murat Aydur'un, motorla geçiyorduk görünce durduk. Tarihi ana tanıklık etmek istedik. Her zaman nasip olmaz. Ülkemiz için büyük bir başarı. Emeği olanlara teşekkür ederiz. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman görmek nasip olmaz dedi. Emrah Duru ise arkadaşımızla geçerken gördük ve geri döndük. Vaya büyük gemi. Görür görmez anladık uçak gemi olduğunu. Büyük bir başarı. Yapanların eline sağlık. Şu an girişler yasak olduğu için dışarıdan bakıp fotoğraf çektirdik dedi. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimizi devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Demokrat Sol Parti lideri Önder Aksakal'dan Bülent Ecevit iddiası geldi. Millet İttifakı'na yüklenip anayasa dikkat çekti, yaşasaydı dedi. 14 Mayıs seçimleri Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleme kararıyla gündemdeki yerini koruyan Önder Aksakal Genel Başkanı olduğu partisi Demokrat Sol Parti'nin kurucusu eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza Anayasanın ilk dört maddesini anımsatan Aksakal, Millet ittifakını hedef aldı. DSP lideri Önder Aksakal'dan Bülent Ecevit iddiası. Millet İttifakı'na yüklenip anayasaya dikkat çekti, yaşasaydı. 16 Nisan 2023-16.55 son güncelleme, 16 Nisan 2023-16.55 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararıyla gündemdeki yerini koruyan Önder Aksakal, Genel Başkanı olduğu partisi Demokrat Sol Parti'nin, DSP kurucusu, eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Anayasanın ilk 4 maddesini anımsatan Aksakal, Millet İttifakı'nı hedef aldı. Takip et. Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan son partilerden biri de DSP oldu. Millet İttifakı'na ve CHP'ye tepkileriyle de dikkatleri üzerine çeken Aksakal, bu kez Bülent Ecevit hakkında dikkat çeken bir iddia ileri sürdü. 16. Başbakan Bülent Ecevit Ecevit'in getirdiği bir kuraldır. TV 100 ekranlarında konuk olduğu canlı yayında seçim gündemini değerlendiren Aksakal, anayasamızın ilk 4 maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldır dedi. Yaşasaydı, Millet İttifakı'nın anayasanın ilk dört maddesiyle sorunu olduğunu iddia eden Aksakal, Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu diye konuştu. İlginizi çekebilir. Akşener'den... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu acıya yürek dayanmaz, kızını kurtarmak istedi, ikisi birden can verdi. Bursa'da yürektir yakan bir olay yaşandı. Fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybeden Esma Çiçek dereye düştü. Onu kurtarmaya çalışan babası Mustafa Bolat da derede akındıya kapıldı. Baba ve kızı olay yerinde boğularak hayatını kaybederken haberin deta detayları korkuttu. Bu acıya yürek dayanmaz. Kızını kurtarmak istedi. İkisi birden can verdi. 16 Nisan 2023-16.59 Son Güncelleme 16 Nisan 2023-17.17 Bursa'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybeden Esma Çiçek, 38 dereye düştü. Onu kurtarmaya çalışan babası Mustafa Bolat, 69 da derede akıntıya kapıldı. Baba ve kızı olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. İşte olayın detayları. Takip et. Yürek yakan olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Osman Gazi ilçesi Datça Mahallesi Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan gelen babası Mustafa Bolat, 69 ile birlikte dere kenarına giden Esma Çiçek, 38, fotoğraf çekinmek istedi. Haplıkaya deresi kenarında fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybeden Çiçek, akıntıya kapıldı. Suyla düşen kızını kurtarmak isteyen baba Bolat da suya atladı. Baba ve kız akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, baba ve kızının cansız dedenine ulaştı. Sudan çıkartılan baba ve kızın cansız dedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.